Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, EKPSS özel canlı yayınımız e, devam ediyor. EKPSS tercihleri ne zaman olacak artık e, puanlarınızı aldınız ve bu sorunun e, cevabını bekliyorsunuz. E, Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Güzel bir yayın serisinden herkese tekrar merhabalar. Evet Çetin hocam şimdi puanlarımızı aldık. Artık yani hepimiz heyecanla EKPSS tercihleri ne zaman olacak? Artık bunu bekliyoruz. Evet. Ne zaman olacak sence? Hocam geçmiş yıllardaki edindiğimiz tecrübelere ve Devletimizin atama tahkümündeki yer alan sistemine göre yılda iki sefer atama olur biliyoruz. Bu sene birinci atamayı gerçekleştirildi. Bir sınavdan sonra da bir atamanın olması kuvvetle muhtemel çünkü geçmiş yıllarda bu atama genelde oluyordu. Yani haziran temmuz döneminde e, devletimiz bir atama gerçekleştiriyordu puan sistemine göre. E, bu atamanın olmasını bekliyoruz. E, eğer ki eğer ki atama olmaz ise Aralık döneminde bir atama gerçekleşmesi ihtimal. Çünkü 2022'nin ikinci ataması o dönem olacak. 2022'nin birinci ataması gerçekleşti eski puanlara göre yani 2020 sınavına göre. 2022 sınavından sonraki bir atama Haziran döneminde olacak inşallah diye bekliyoruz. Öğretmen adaylarına da buradan müjde verelim. Normalde öğretmen adaylarımızın da Haziran-Temmuz döneminde bir ataması yapılıyor. Ee, tabii ki bu e, takvim e, benim de az önce söylediğim gibi geçmiş yıllardaki edindiğimiz tecrübeler ve artı atama sisteminde uygulanan takvime göre konuşuyoruz. İnşallah bu takvim e, uygulanır ve arkadaşlarımız atanır. Bir de sık sorduğunuz bir soru. E, hemen bunu buradan cevap vereyim ben. Bu 12 bin kişilik kadroyu sık soruyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar bu kadro Sayın Cumhurbaşkanımızın atama töreninde verdiği bir müjde 4P statüsünde çalışan sözleşmeli personel alımlarında artık yüzde üçlük engelli kontenjan kotası da uygulanacak dedi şimdi EKPSS yayınımızı yaparken yani bu şu ana kadar işlediğimiz bütün puanların bu sözleşmeli personel atamalarında da değeri fazlasıyla var arkadaşlar yani aldığınız her puan artık altın değerinde çünkü bir bakarsınız merkeze atamadan gidersiniz bir bakarsınız sözleşmeli olursunuz, bir bakarsınız kurumların kendi içinde yaptığı atamalardan muhakkak atanırsınız. Yani artık ne çeşit atama olursa olsun ister merkezi ister açıktan EKPSS puanına göre atanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmeniz ayrı bir önem konusudur ve bu lütfen bu konuyu da bilin. Bu sayede 12 bin kişilik kadroyu da size anlatmış olduk hocam. Evet, e, Ceylan küçük. E, kılavuz ne zaman açıklanır hocam demiş. Yani hocam şimdi Haziran'da atama olursa e, muhakkak kılavuz e, Haziran başı gibi açıklanır veya Haziran ortasında açıklanır. Evet. Hani bu bir süreç. Yani şimdi böyle bir şey var diyemiyoruz ama geçmiş yıllarda böyleydi. Mesela. En son benim hatırladığım 2015'lerdeki bir atamalarda Mayıs-Haziran'ın başında bir atama yapılmıştı mesela. Evet. E, 2018'lerde öyle ama şimdi bu olur mu olmaz mı tartışmasına giremeyiz. Çünkü bu resmi kurumun tabii, tabii, bileceği bir tasavuk hocam yani Peki, ama olursa da biliyoruz olur. Seçim Arafesi'nde yani daha çok tercihler olur mu, atamalar olur mu? Şimdi hocam zaten e, sinyali verildi bunun. 12.000 kişilik kadro sinyali geldi. Yani. Seçimden önce muhakkak bir atama, iki atama, öğretmen ataması artık olacak yani. Bunu bir de şöyle hocam, seçime bağlamak çok da doğru değil. Yani bizim derdimiz atama çokluğu artı bir de kota arttırımı ve sayıların çok olması. Yani yılda iki atama olsun ama 20'şer bin kişi atansın mesela. Çok atama yerine az atama olsun, devletimizin uyguladığı takvim işlensin ama sayı çok olsun. Yani... 5 atam olup da 10.000 kişi gideceğine mesela, 2 atam olsun 40.000 kişi gitsin. Evet. Yani Esas bizim bilmemiz nokta bu olması gerekir bence. Evet. Güngör, işletme iktisat mezunları sosyal çalışmacı olarak tercih yapabilir mi? Kurum kodlarına göre yani tercih kodlarına göre bakılıp bölüm mezununa göre eğer kurum istiyorsa tabii ki olur. Ama şimdi bunu olur olmaz net bir şey diyemeyiz çünkü kılavuz yok önümüzde. Çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Değerli yorumlarınız için. Teşekkür ederim canım. sağ olun. Evet, son EKPSsi özel canlı yayınımız burada sona ermiştir. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.